arkadaşlar selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar rüzgar sesi olabilir kusura bakmayın mikrofonu almayı unuttum ve arabamız e, kirli arkadaşlar dışından kirli çünkü arabayı koydum evin önünde sürekli yol çalışması var o yüzden sürekli kirleniyor o yüzden yıkamadım onu da söylemek istedim arkadaşlar bu videoda ne yapacağız bu videoda coilover'ları tam olarak basacağız ve ana yol üzerinde size görsel bir video hazırlamayı düşünüyorum bakalım basırken şuradaki yerden çıkıp anı kadar çıkabilecek mi sonuna kadar basmayı düşünüyorum bakalım nasıl olacak şimdi başlayalım arkadaşlar bildiğiniz gibi Kürköy'e vurarak arabayı ilk olarak kaldırmamız lazım el freninin şekil olduğuna dikkat edin Arkadaşlar külkomuzla Toyota'nın orijinal kendi külkosu. Arkadaşlar başaran koylovlarımızı görüyorsunuz. Şu anki seviyesi 5. üstünde 6. seviyede. Biraz kirlenmiş tabi Seviyesini 1'e ya da 2'ye kadar düşüreceğim. İtti yere kadar. Daha önce bir denemiştim. Şöyle şu an ikide. Şu üstteki ama sözü sarsanız yayı daha kolay şekilde Evet. Arkadaşlar ikinin Tam üstünde bir buçuk gibi bir ayarda bıraktık diyelim bunu öbüründe aynı ayarda bırakıp ayarlayacağız Arkadaşlar vazgeçtim 1'e kadar indiriyorum Tam birin çizgisinde bıraktım En alt çizgi 1 Bakalım bu şekilde araba hareket edebilecek mi? Daha önce testini yapmıştık, ama fazla yol yapamamıştık, şimdi indiriyoruz arabayı. Arabayı basmadan önce sizden bir ricam var arkadaşlar, bu videoya oldukça yüksek bir beğeni bekliyorum. Sizlerin desteği benim için çok önemli şimdiden beğeniniz için çok teşekkür ederim şimdi arabaya basalım Arkadaşlar arabayı bastık En düşüğüne kadar bastık Bir numarasına kadar bastık Şimdi hareketi şöyle bir tur atacağım Bakalım kıpırdıyor mu kıpırdamıyor mu yerinden Bak burası plastiğe sürtüyor. Öteki tarafı tam oturmuş. All okay. right. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Zaten buraya kadar izleyenleriniz videoyu beğenmiştir. Beğenmeyenler varsa da tekrardan hatırlatayım. Videoyu beğenmeyi boş geçmeyelim. Şimdi bu kadar video önerisi isteğiniz varsa arkadaşlar Yorumlar kısmına da onu belirtmeyi unutmayın. Sizlerin desteği üzerine ya da yorumlarınız üzerine video çekmeye devam ediyoruz. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.